Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Paci oynuyoruz. Paci serimizin ilk serisinde ilk bölümündeyiz pardon. RNG oynayacağız. Hmm. Ya da Zombie modu oynayalım. Hmm. Başla diyelim arkadaşlar. Takımı oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. bekleyelim. Biraz uzun suyla olsun. Evet. Giriyormuş. İnşallah birinci olabiliriz arkadaşlar yani öyle bildim. Bu arada ben bilgisayardan oynuyorum. PUBG Mobile ama Maalesef. <gülüyor> Böyle daha iyi oluyor bence. Hı, devam edelim. Onunla hmm. mı? Evet. Girdik. kişiyiz. Evet. başladık. Hepsi AFK oldu. Neyse, biz devam edelim. Allah. Im. Yok ya, böyle bir şey. Şşt. Lan. Uyanın. Allah'ım yarabbim. Bu kadarı da olabilir mi ya? Ha, adamların hepsi AFK oldu. Hala duruyorlar. Neyse boş verelim biz onları. Yoksa birazdan zombiler gelip Bizim ağzımıza edecekler. Ne var? Ooo füze. Ağız evet, kafamlar açılsın. Aa Zafer 00 gir diye bir oyuna girdi. Tamam geri geldi. Sonunda biri geri geldi ya. Takım arkadaşsız zombi modu mu oynamıyor? Her yerde de UMP çıkıyor. Bunun yanına gidelim. Şuraya mı baktık mı? Bakmadık. Allah geliyor. Kiliseye can can basalım ki can basalım can basalım enisi çabuk 8 tamam canımız iyi ama bizim arkadaşın canı kötü biraz Lan bu zaman mıydı ya? Ben de bir kitledim. Ay abi can basacağım basacağım maz. Bas şeyimiz yok be. Vaz, ağlaların basalım da kaçma şeyimiz olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, Köpekleri gebert. Lan. Abi hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Beni de boşlama. Allah rızası için boş Allah rızası için boş etmeyin, Öf çabuk çabuk basacağım bas Takım arkadaşını kurtaralım ben sonra. Geliyorlar Tamam Gel kurtaralım seni hayır nerelere girdim evet kurt kurtaramıyoruz ki niye ateş etmiyor hıh ateş etti ben, ben, ben. ya neyse devam edelim ama biraz sonra ölmüş 36'lı çok iyi ama başarısınız neyse. Bu arada ben üstümü başım diye giysilerini tekrar bir yenilemek istiyorum. A aç. O tamam. 1000 bt çok güzel. Şunları da bir alalım. son sonrayı devam edelim Hadi be şu açılmadı neyse alalım şunları da tamam çıkalım bence Arkadaşlar burada keselim. Kısa bir oyun oldu ama olsun. Canınız sağ olsun. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.